Evet hocam devam edelim ee, tekrar Tesla'ya dönüyoruz. Şimdi Tesla hocam Amerika'ya gidiyor. Edison Machine Works şirketinde çalışıyor. Ee, ne yapıyor hocam? Burada bir hikaye daha var. Şimdi Edison bir tane e, şeyle tabi ilk neydi o? Akkor teli buluyor. E, bu burada bir sorunla karşılaşıyor hocam. Bir e, dinamolar geliştirici tasarım için 51 ha. Duyuk hocam Edison Tesla'ya. DC dinamolarını geliştireceği tasarım için 50.000 dolar ödeyeceğini söylüyor. Aylarca süren denelerden sonra Tesla bir çözüm sundu ve vaat edilen parayı istedi ama parayı alamadı. 6 ay süren bu çalışma süresi macerasından sonra ayrılmaya karar verdi. Daha sonra Edison'un şu sözler sarf ettiği söylenir. Tesla, <gülüyor> böyle İngilizce aksanlı Tesla, dostum sen Amerika'nın mizahından anlamıyorsun. Öte yandan Edison'un biyografları da Tesla'nın AC patentlerini Edison'a 50.000 dolar satmaya çalıştığını bunun üzerine Edison'un gülerek bu teklifi reddettiği yazmaktadır. Bu bir iddia. Bununla ilgili hocam bir eklemek istediğiniz bir şey var mı ya da doğru yanlış tarzında? Yani şey çok önemli. Bazen e, çok ısrarcı olmamak ve üsluba dikkat etmek çok önemli. Mesela insanların burada gözden kaçırdığı bir şey var. E, Edison elektrik satıyordu. Ve elektrik satarken elektriğin fiyatlandırmasını e, bir kabın içerisine sarkıtılmış bakır plakanın elektrolizle uğradığı aşınma üzerinden ölçerek yapıyordu. Onun üzerinden fiyatlandırıyordu. Alternatif akımı bu şekilde ölçmesi mümkün değildi Edison'un. E, Tesla, Edison'a para kazanma amacında olan, yani amacı Tesla gibi dünyayı değiştirmek değildi Edison'un. Edison'un amacı para kazanmaktı. Eğer Tesla Edison'a e, alternatif akım doğru akımdan daha iyi demeseydi, bak bunu da şu şekilde fiyatlandırabiliriz deyip bir alternatif akım sayıcı üretseydi, bence e, hikaye bugün farklı anlatılıyor olabilirdi. Orada bilmediğimiz çok fazla karanlık nokta var. Ama ben temelde e, Edison'un ...alternatif akımı nasıl fiyatlandıracağı ile ilgili bir çözüm bulamamış olması olduğunu düşünüyorum olayın temelinde. Yani Edison Binev Hocam dağıtım şirketi vardı anladığım kadarıyla, doğru mu? Elektrik dağıtım. Tabii tabii, elektrik üretiyordu ve dağıtıyordu son. Ve satıyorduk ya, para karşılığında ve elektrik sayaçları, kendi ürettiği elektrik sayaçları... ...sıvı dolu bir kabın içerisine sarktılmış bakır plakalardan oluşuyordu. Ne kadar akım çekerseniz şebekeden... O Aa. kadar fazla elektrolize sebep oluyordunuz ve bakır plaka o kadar çabuk eskiyordu. Her gün elinde yeni bakır plakalarla dolaşan e, ekipleri vardı. O bakır plakaları, yıpranan bakır plakaları çıkartıp yerine yenilerini takıyorlardı. Ve o yıpranan bakır plaka üzerinden sizin yapmış olduğunuz e, tüketimi yaklaşık olarak ölçüp evet. size fatura evet. veriliyorlardı. E, alternatif akımda bunu yapması mümkün değildi tabii. Bu arada hocam, Tesla e, şey, Edison dağıtım şirketi halen var demiş bir arkadaşımız. Teşekkürler. Ee, devam edelim. Şimdi hocam, sonra bu olaylardan sonra e, Tesla resti çekiyor. Ben diyor, sen de çalışmam diyor. E, sonra orada geliştirdiği ARK aydınlatma sistemlerinin patentini almaya çalışıyor ve kuracağı şirketi finanse edecek adamları da Robert Lane, Benjamin Weil ile tanışıyor. Sonra Tesla Electric Light and Manufacturing Company adlı şirketi e, Rayway, New Jersey'de kuruyor. Tesla o yıl geliştirde jeneratörün patentini almak için uğraşıyor. Az önce siz yayın başına da değindiniz ya, hocam. Patent böyle gizli saklanabilecek bir şey değil. Aslında bulunmuş bir şeyin ilanıdır ve resmi e, hale dökülmesidir ki o fikri fikir çalınmasın aslında yani. Başkaları aynısını yaparsa icatla mucidin resmi nişanıdır patent. Ha, çok güzel bir tanım. <gülüyor> çok iyiydi. Yani, gizlisi <gülüyor> olmaz yani. O, o, o ilandır. İlan edersin. Bunu ben buldum diye. Sonuç hocam bu yatırımcılar Tesla'nın yeni alternatif akım motorları ve elektrik iletimi donanımları hakkında fikirlerini pek iyi göstermiyorlar. Yatırımları başka şirkete yapıp Tesla'yı yarı yolda ve beş parasız bırakıyorlar. Tesla şirketin kontrolünü verdiği patentlerde kaybediyor. Bu hayal kırıklığı sonrası çeşitli elektrik işleri yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor. O dönem içinde hocam korkunç başarıları ve acı dolu gözyaşları diye tanımlıyor. Ondan ziyade ağır fizik işler de yapmış yani. Sadece bir mucit ya da labda çalışan biri de olmamış bunu da biliyoruz az çok. çok çok kısa bir süre birkaç günlük bir inşaat işçiliği macerası var benim bildiğim onun dışında öyle çok ciddi beden dönem sen... değil doğru doğru hocam. Yani, kısa birka da. birkaç birkaç günlük bir şeyi var <gülüyor> inşaat işçiliği tecrübesi var valla ben de şantiyedeki şeyleri kurdum yani Hiç insan böyle diyor ne alakam yapabiliyoruz ve bir <gülüyor> benzer şeyler ya, yaşamış ya, bak Tesla yapmış yani ya yeter ki gücün kuvvetin olsun. Yani tuvalet de temizlenir. Yapmadığımız işler yani. Aynen öyle hocam. Şimdi hocam bu... E, bu filmde özellikle ben şeyden korkuyordum. Acaba... Tesla Edison böyle çok abartacaklar falan diye. Dediğiniz gibi... Savaşın aslında Tesla Edison arasında çok olmadığını... Çok az sahnede gösterdiler. Ben bunu çok gerçekçi bulmuştum. O yüzden bu filmi önerebilir miyiz hocam? Bugün malum karantina günlerindeyiz. De, görülmesi gereken filmlerden biri yani... Ee, biz şey yapmıyoruz, ee, ben hep şuna inanıyorum, bir şeye çok büyük hayranlıkla ama eksik bilgiyle yaklaştığında daha sonra o şeyden nefret etme ihtimalin çok artıyor. Ama sağlıklı ve doğru bilgiyle dengeli bir şekilde yaklaşırsan sen hep sevebiliyorsun. Bence e, Tesla'ya şükranla ve onu anlamaya çalışarak yaklaşmak lazım. O film Tesla'yı çok az gösteriyor. Tesla'nın o savaştaki yerinin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Ama bu Tesla'yı daha az önemli bir insan yapmıyor. Hayalperestliği ve mucitliğiyle Tesla bizim için çok önemli ve bize yol göstermesi gereken öncülerden birisi. Devam edelim. Şimdi hocam bu mitler, gerçeklerle ilgili kısma geçeceğim. Ona geçmeden önce hocam... Devam e, eklemek istediğiniz bir şey var mı Tesla ile ilgili atladığımız gözümüzden kaçan önemli bir nokta? Yani te, te, Tesla dediğim gibi üzerine hani e, belli bölüm dizi yapılabilecek bir adam. Tabii. E, o, o yüzden hani şey değil e, mutlaka atladığımız eksik kalan yerler vardır. Ama e, Tesla'nın çok çalışkan bir adam olduğunu, çok akıllı olduğunu söyleyebiliriz bir de tabii ki hep bu şey var ya bir otel odasında yalnız beş parasız oldu hikayesi o gerçeği tutmuyor ee, Tesla bugün müzeye gittiğinizde de görebilirsiniz orada mesela çok çok kıymetli eşyaları var yani özel eşyalar arasında işte timsah derisinden yapılmış çantalar kıymetli kalemler ee, kıymetli bir cep saati, bir parfüm şişesi, bir fakir bir insanın ekonomik sıkıntı içindeki bir insanın e, sahip olamayacağı şeyler. Üstelik Tesla'nın e, gazeteye röportaj vermek karşılığında bile alabileceği para ya da anılarını yazarak kazanabileceği para normal bir insanı bu dünyada doğumdan elime rahatlık içinde yaşatabilecek paralardır. E, o tarihte de, bugün de. E, şey hikayesini insanların ee, dikkatle ele alması gerekiyor. Otel odasında yalnız ve beş parasız öldü kısmını. Ee, otel zaten Tesla'nın yaşam biçimi, Tesla'nın hayatı zaten otelde geçiyor. Öldüğü otel odasında 10 yıldır kalıyor zaten. Orası onun evi. Şeyi düşünsene, otelde yaşamak da çok güzel bir şey. Yani her gün sabah işte oda servisi geliyor, havlular değişiyor, yatak yapılıyor, kahvaltı hazır. Otel ee, lüksü yani öyle kötü de değil, değil mi? Yani Türkiye'de de bu şekilde yaşayan, kahanda Atevizli bir dönem, yanlış hatırlamıyorsam bizim tam böyle ilk lise çağlarımız falandı galiba. İşte sürekli gazetelerde haber çıkardı, şu otelde yaşıyor, bu otelde yaşıyor diye. Bu, bu, bu bir yaşam biçimi, bu bir tercih. E, o yüzden ona saygı duymak lazım. E, ve e, parası da vardı. En azından paraya çevirebilecek çok fazla sermayesi vardı hala. E, Yalnız kalmak kendi seçimiydi. Hayatı boyunca yalnız kalmayı hep kendi seçti. Hocam bildiğim kadarıyla eşi veya çocuğu yok değil mi? Olmamış. Yok, yok. İnsanlara yaklaşamadığı için yok. Sadece platonik aşk yaşadığı e, bir e, kadın var. O da evli bir kadın. Kadın Tesla'ya aşık oluyor. Tesla'dan bir karşılık görebildiğini zannetmiyorum. E, hayatında yakınlaştığı tek karşıcın so. Bildiğimiz kadarıyla. Hmm. Şimdi hocam bu patentlerinden bazılarından bahsedelim, benim güvenilir bulduğum bir kaynaktan da e, bakıyorum bu arada elektrik port, bizim mühendislerin bildiği bir sayfadır. İçlerinde doğru olmayan varsa lütfen siz de söyle hocam, elektrikli ark lambasının patenti var, burada fotoğrafı da var patentinin. Görebilirsiniz, bunları hep elle çizmiş sanırım hocam değil mi? Çünkü o dönemde zaten bilgisayar Hayır, var. İşte. İşi bu olan insanlar var. İllüstratörler var. Onların hepsi çok değerli ilüstrasyonlardır. Hepsinin yanında figür bir, figür iki yazar. Evet. Ben eski patentleri karıştırmayı çok severim. Ee, onlar çok e, profesyonel çizimlerdir tamamı da. Çok hoş değil mi hocam? Ben sandım ki Tesla nasıl çizmiş bunu eline? O falan çizimi evet. sanmıştım. O patent alma aşamasında satın alınan profesyonel bir hizmettir. Ee, Tesla'nın kendi çizdiği var mı bilmiyorum ama Tesla'nın o Teknesiyle ilgili patentleri, pek çok patentinin yakın zamanda ben de inceledim. Hepsi onların teknik çizimler. Elektromanyetik motor var hocam ve en büyük bence en önemli patentlerinden birisi budur. İşte birden fazla enerji verici devre seviyesine tasarlamıştır. Bu devreleri endüklenmiş ya da üretilmiş olmasına göre sınıflandırmış ve birbirine bağlamıştır. Bu da alternatif akım motor devrelerinin her iki yönlü hareketini sağlamıştır. Manyetik alan içerisindeki kutupların kayma hareketiyle rötör dönme özelliği kazanmış ve bu dönme hareketinin motoru manyetik alanın etkileşimi sayesinde koruyor. Ya şunu merak ediyorum hocam mesela şimdi bunu e, şu an görüyoruz ve evet, biliyoruz bildiğimiz için de böyle wow demiyoruz. Ya yani Tesla belki olmasaydı hocam alternatif bakım yine yapılacaktı ama biraz daha geç olacaktı belki. O bir şeyleri bazı insanlardan önce görüp uyguladı bunu biliyoruz. Bu şeyleri acaba önce gözünde mi canlandırıyor sonra çiziyor? Bu belki hocam etkilemiş olabilir mi önceden yapmasının sebebi olabilir mi birçok şey Kendisi e, ne olduğunu bilmediği ama varlığından emin olduğunu söylediği bir kaynaktan ilham aldığını ve e, hayata geçirdiği her şeyin, e, hayal ettiği her şeyin kendisine bir bütün olarak gözüktüğünü çok açık cümlelerle bize aktarıyor. Ee, hani şüpheye yer bırakmayacak şekilde e, bize aktarıyor. O yüzden e, bir şey var, hayalinde bir bütün var, kendisi de o bütüne dünya sistemi diyor. O dünya sistemi içerisinde yer alan pek çok şeyi, enerji kaynaklarını, enerji iletim yöntemlerini ve haberleşme yöntemlerini bir şekilde bir bütün olarak görüyor ve bize aktarıyor ekliyor. Yani bunlardan bazıları için çok erken diyor. Bunlar gelecekte gerçekleşecek diyor. İşte bakıyoruz. Neredeyse e, 100 yılı aşkın bir zaman sonra hayalini kurdu. 1919'da yazıyor benim bahsettiğim yazıları. E, o yüzden hani 100 yılı aşkın bir zaman sonra baktığımızda şeyi görebiliyoruz. onun hayal ettiği insansız uçaklar, insansız araçlar Bugün onun dediği gibi radyo dalgalarıyla yerlerini tespit edip, kendileri bir takım kararlar verip, bir takım işler yapıp daha sonra geri dönebiliyor. Demek ki bir bütünü görebiliyordu bu adam. Neyi düşünüyorum.